Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabındaki doğruda açı konusundaki M, zikzak ve kalem ucu kurallarıyla ilgili soruların çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Paralellik verilmiş buna göre diyor X kaç derecedir diye soruluyor. Şunlar birbirine paralel iki paralel doğru arasında bir sivri varsa direkt M kuralı var mı diye bakın. Var mı? Var tabii ki. Şöyle bir M kuralı var. 35 ile X'in toplamı neye eşit olacak? 95'e eşit olacak. Şu açıyla, şu açının toplamı 95'tir çünkü x de böylelikle 95 eksi 35'ten kaç derece çıkar? 60 derece çıkar. Yani örnek bir 60 oldu geldik örnek diye. Evet, iki paralel doğru arasında sivri bir yer var mı? Aslında var. Ne gelecek altımıza? M var mı diye bakıyoruz. Şöyle var tabii ki. 50 ile 30'un toplamı direkt burasıdır. 80'dir. E 80'in 180'e tamamı açısı da kaç derecedir? 100 derecedir. Yani x'i böylelikle 100 derece olarak buluruz. Örnek 3'teyiz. Evet. iki paralel doğru arasında bir sivri nokta var mı? Var. M kuralı var tabii ki. Hocam bana şu açı ve şu açı lazım. E, burada açı ters açıdan dolayı 60 derece. Buradaki açı da x derece. E, M kuralından 60 ile x'in toplamı neye eşit olacak? 110'a eşit olacak. 60 artı x eşittir 110'dan. x'i de böylelikle kaç buluruz? 50 derece olarak buluruz. Örnek 3. 50 çıktı. Geldik örnek 4'e. İki paralel doğru arasında sivrilen bir nokta var mı? Var. E hocam burada M falan yok. İşte arkadaşlar doğru da açılarda şunu yapabiliriz. İki tane böyle şey özelliğimiz var. Ne özelliğimiz? Böyle uzunluk çizme. Yani ek çizim yöntemimiz var. Ek çizim yöntemiyle ilgili sorular gelecek ama paralel doğruları uzatmak bunlardan bir tanesidir. Paralel doğruları uzat. Paralel doğruları uzattığın zaman şimdi M kuralı çıktı mı? Çıktı. O zaman bunu uygula. E arkadaşım 120 ise burası kaç? 60. 150 ise burası kaç? 30. E hocam de neye eşit oldu? 60 a artı 30'a eşit oldu. Bu 90 yaptı. Ha şunu da söyleyeyim. Hocam şu aslında kalem ucu kurulu, kuralı. Şu, şu ve şu açının toplamı eşittir. 360 deyip oradan da bulabilirsiniz. Ama ben bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Ben bunu gördüğüm zaman ya paralel doğruyu uzatıyorum. Ya da sivrilen yerden paraya çiziyorum. Şimdiden bunu öğrenmeniz bence önemli arkadaşlar. Öyle her şeyi kurallarına göre gidelim diye bir şey yok. Evet örnek 4. 90 çıktı. Geldik örnek 5'e. Burada da iki paralel doğru arasında bakıyorum. Bir sivrilen yer yok. Bir sürü sivrilen yer var. O zaman zikzak kuralı. Şu. Şu. Sağa bakan sola bakan. Sonra sağa bakan. Sola bakan sağa bakan. Burada da şuna dikkat edeceksiniz. Sağdan başladıysan sırasıyla sağ sol. Sağ sol. Sağ olması lazım. Sağa bakan açıların toplamı kaç yaptı? 20 artı 90 artı x yaptı. Aynı zamanda... Sola bakan açıların toplamına eşit olmak zorunda. 30 artı 140'dan dolayı. Şurası 150 yaptı. X böylelikle kaç yapar? 100 yet... pardon 150 değilmiş burası. 170 yaptı. Eksi 90 artı 20'den 110 yaptı. E uzağın burası da kaç yaptı? 60 derece yaptı. X'i böylelikle 60 bulduk. 5. soruda. Geldik 6'ya. Evet zikzak var. Hocam bir yerden başlayalım. Şuradan başlarsam bu bu bu ve bu gitmem lazım. Bir sürü açının yönünü değiştirmem lazım. O yüzden burada ne yapacağım? İki paralel doğru arasında birkaç tane sivrilen yer var ya. Mesela şurada kaç? 180'e tamamlayan 20. Buradan başlarsam sağ diye gittiysem sonra sol. Sonra sağ. Burada sola bakan açısı lazım. 140'ın sola bakan açısı nedir? 180'e tamamlayan açısı 40'tır. E o zaman sağa bakanlar 20 artı x. Sola bakanlarda 80 artı 40 yaptı. E buradan ne gelir o zaman? X de 120 eksi 20'den kaç derece olacaktır böylelikle? 100 derece olacaktır. Evet örnek 6 böylelikle 100 çıktı ve buradaki soruları da bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kazanım testi yani M kuralı, Z kuralı ve kalemucu kuralı ile ilgili kazanım testinin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.